Hadi gelin x 1'e giderken x küp eksi 1 bölü x kare eksi 1 ifadesinin limitini bulalım. x'in yerine 1 koyduğumuz zaman sonuç olarak 1 eksi 1 bölü 1 eksi 1'den 0 bölü 0 elde ederiz ve tahmin edebileceğiniz gibi bu pek değişimize yaramaz. Bunun yerine gelin bu ifadeyi sadeleştirmeyi deneyelim. Bu ifadeyi baştan yazacak olursak hemen yazalım. x küp eksi 1 bölü x kare eksi 1. Evet, paydadaki x kare eksi 1, size de tanıdık geldi mi, acaba? Bu ifade 2 kare farkıdır. Ve biz, x kare eksi 1'in, x eksi 1 çarpı x artı 1 şeklinde çarpanlarına ayrılacağını biliyoruz. Şimdi, eğer paydaki ifadenin de çarpanlarından biri, x eksi 1 ise, bu x eksi 1'ler birbirini götürecek ve böylece 0'a bölünme sorunundan kurtulmuş olacağız eksi 1 çarpanı ile bu kadar yakından ilgilenmemin sebebi paydayı 0 yapıyor olması. x 1'e eşitken paydada 1 eksi 1 çarpı 1 artı 1. Yani 0 çarpı 2 işleminin sonucu olarak 0 elde ediyoruz. Eğer payda bir x eksi 1 çarpanı bulabilirsem, x'in 1'e eşit olmadığı değerler için x eksi 1'ler sadeleşecek ve payda artık 0 olmayacağından bu ifadenin limitini bulmak çok daha kolay olacak. O halde şimdi x küp eksi 1'in x eksi 1 diye bir çarpanı olup olmadığına bakalım. Bunun için uzun bir bölme işlemi yapmamız gerekecek. Bazılarınız bunun cevabını biliyor olabilir. Ama gelen x küp eksi 1'i x eksi 1'e bölelim ve neler olacak görelim. x eksi 1. En yüksek dereceli terime bakmamız gerekiyor. x küpte kaç kere vardır? x kare kere, değil mi? x kare kere. Evet, daha açık görebilelim diye x küp eksi 1'i şu şekilde yazalım. Bu ikinci derece basamağı. Bu birinci derece. Ve bu da sabit sayı olan eksi 1. Evet, x küpte kaç tane x eksi 1 var? x kare tane. x çarpı x kare, x küp. Eksi 1 çarpı x kare, eksi x kare eder. Şimdi bu çıkarma işlemini yaparken x karenin önündeki eksi artıya dönüşecek ve geriye x kare kalacak. Peki x karede kaç tane x eksi 1 var? x tane. x kere x, x kare, x kare eksi 1, eksi x eder. Bunu da çıkarırsak, x kareler birbirini götürür, eksi x'in önündeki işaret değişir. Bu sabit sayıda aşağı aşağıya indirirsek, geriye x eksi 1 kalır. Ve x eksi 1'i x eksi 1'e böldüğümüzde ise sonuç 1 olur. 1 çarpı x eksi 1, x eksi 1 eder. Ve bu çıkarma işleminden de geriye 0 kalır. Bu bölme işlemi sonunda payın çarpanlarını bulmuş olduk. x küp eksi 1 yerine x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 yazabiliriz. Şahane! Şimdi x'in 1'e eşit olmayan değerleri için x eksi 1'lerin sadeleşeceğini ve bu ifadeyi x kare artı x artı 1 bölü x artı 1 şeklinde yazacağımızı söyleyebiliriz. Tabi unutmayalım x'in 1'e eşit olmayan değerleri için diye de not etmeyi unutmayalım. Hatırlatmak istiyorum x'in 1'e eşit olmayan değerleri için bu işlemi yapıyor olmamız, yapacak olmamız hiç problem değil. Çünkü bu ifadenin limitine x 1'e eşitken değil, x 1'e giderken bulmamız gerekiyor. O halde x 1'e giderken x küp eksi 1 bölü x kare eksi 1'in limitini x kare artı x artı 1 bölü x artı 1'in limitini hesaplayarak bulacağız. Gördüğünüz gibi bu çok daha kolay. x 1'e eşitken ne olur bir bakalım. x kare yani 1'in karesi 1 artı x yani bir daha artı 1 3 etti. Burada da x artı 1, yani 1 artı 1 var. O halde cevap 3 bölü 2 olur.